Evet e, şu anda RGS Kayak Merkezi'nde divan tesis ile çıktıktan sonra otoman tesis ile daha da yukarılara çıktık mükemmel bir RGS manzarasını ve diğer tarafta da şehir manzarasını görüyorsunuz e, birazdan Hakan hocam bizi e, video çekecek bu cihazda Yasin Hocam muhteşem hareketlerini sergileyecek bizim için ve Osman da hiçbir şeyini düşürmeden aşağı kadar kayabilirse en büyük başarıyı sergileyecek <gülüyor> yarı yolda evet. bakalım bizi neler bekliyor Tabi eğer bu yayını izliyorsanız bu cihazı kırmadan kaybetmeden aşağı kadar götürebilmişiz demektir şu anda en büyük muradımız da bu hazırlıklarımız devam ediyor Osman buraya ilk çıkışın senin. Ne hissediyorsun? Şu an çok, çok heyecanlıyım. İlk çıkışım, ilk inişim. Bakalım ne olacak. Ben de bilmiyorum. İnşallah düşmede inebilirim. Yasin buraya senin bilmiyorum kaçıncı çıkışın. Sen ne hissediyorsun? Ne bileyim ölçmedim ki. <gülüyor> ben çok güzel duygular içindeyim şu an. Geçen yıl şu kırmızı alanın ötesinde cam pazarı yaşanıyordu, ee, keyifle aşağı kadar inmiştik, ee, kuyruk sokumu kemiğimi kırmak üzereydim ama neyse ki sağ salim aşağı kadar indik, bu sene o alanı kapatmışlar, oraya girememenin üzüntüsünü yaşıyorduk sadece bakalım <gülüyor> evet. şimdi kamerayı çekimizi yapacak olan arkadaşımız Arkana veriyoruz Çevirdim başlasın gençler.